İnşallah bize de güzel bir şey çıkar. Emre diye biri gelirse Bir tane kutu açayım ya? Valla çok heveslendim. Herkese bir şey çıktı. Bir tane açayım değil mi? Hadi heveslendim. Bir tane açıyorum. Hile prosi. Denk gelirsen oynarız. Bir tane açtım hadi bakalım. Para çıktı. Üç tane mi? Bir tane daha mı açayım? Hadi Hadi arkadaşlar like atın bir tane daha açayım. Aha bir tane. o parladı lan bir şey mi çıkacak yoksa? Vallahi parladı. Bak göstereyim şuradan. Parladı bak. Hadi tıkla. Maşallah karakter çıkmaz. Bakalım ne çıkacak? Neyse güzel baba. Neyse güzel. Edgar'ın aksesuarı çıktı. Olsun. iyidir. Bir tane daha mı açayım? Piyu, gitti aksesuar. Abi bir daha bas. Hadi bir tane daha basıyoruz. Ah sadece para. Hepsini aç diyenler? <gülüyor> ee, teşekkür ederim Azmi Bir sonrakinde rahatsız etmeye Kapatırız Abi sonuna kadar aç Ya oğlum vallahi üzülüyorum bir şey çıkmıyor ya Açayım arkadaşlar Aha bir tane daha açıyorum hadi sizi mi kıracağım lan Geliyor Sadece para Camlı yayında 20 kutu açıyoruz Bir tane daha açıyorum lan Aha yine para 20 kutudan hiçbir şey çıkmayacak Hımm hepsini aç. Hadi bismillah. Açıyoruz. Açtık yine para. Bir tane daha açıyorum. Hadi bismillah. Yine çıkmadı. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım çıksın. Hadi bakalım. Hop. Jomoloko çıktı. Başka da bir şey çıkmadı. Tamam hadi bas deyin, basayım. Hadi ya bismillah. Bak kutu zıplıyor. Yerinde duramıyor. Hop bir de hop bir de hop bir de diyor. Bastım. Nibistan yine olmadı. 26K. Oğlum hadi bir like atın be. Şans olsun hadi be. Hadi bismillah bakıyoruz, açıyoruz. Süpersel 20 tane kutu açıyoruz. Bıcacık çıkmıyor. Oğlum bak 10 tane kutu açtım. Bir tek aksesuar mı çıkar ya? Bastım. Aha yine parladı. Vallahi yine parladı. Bilmiyorum, parlıyor. Cayır cayır parlıyor. Sağ alt köşe parlıyor arkadaşlar. Hadi bakalım like atın bir tane daha parlıyor cayır cayır. Oy! Ana! Karakter çıkardım be. Ember! İşte bu be. İşte bu. Gol gol gol gol gol. Yes be, Ember'ı canlı yayında Ember çıkardım. İşte bu. İşte bu be, Ember çıkardık. Ha? Vallahi Ember çıktı be. Oo! Canlı yayında Ember. Herkesin gözü önünde muhteşem bir Ember. İşte bu. Vallahi ben de çok sevindim ha. Arkadaş aylardır çıkmıyordu be. Aylardır çıkmayan karakter Ember sonunda bulduk. Efsanevi Ember. Oğlum bütün kutuları açıyorum bunun şerefine ya. Açılan Oo! Çok güzeldi be. Hadi para. Abi. E bundan sonra Embra güç çıkar artık. Tamam durun ya maç atarız durun ya. E Oğlum kura. durun ya vallahi billahi ya. Yerinden Byron çıkacak demiş. Aa işte düş sene canlı yayında iki karakter. Vay vay vay ver mehteri verme mehteri. Eyvallah Azmi teşekkür ederim. Oğlum süper kupa finalinde şampiyon olmuş gibi hissediyorum şu an ya. Ember çıktı. Hemen Ember'i alacağım zaten. Bunları da açalım. Son makta Ember çıktı. Canlı yayında herkesin gözü önünde çıkarttı. Aha! Bir de 200 geldi. Oh! Tadından yenmez. Mis. Baba, Suları ötülelim. Ember'ın level'ını yükseltelim. Ember profilimizi de Ember yapalım. Yiğit doğru söylüyorsun. Hemen profilimizi de değiştirelim. Dur, ablama şaka. Son kutu. Baba. Ne? Ablama şaka olsun. Yok oğlum, olmasın dur. İşte bu. İşte bu. Azmin, Zafer'in ve canlı yerindeki herkesin Nerede? şansıyla Amber'ı çıkarttık. Bak yaldır yaldır yanıyor. Parıl parıl parlıyor. Başka kutu kalmadı la. Olsa valla açardım ha. Yükseltelim. Woohoo! Canlı yayında efsanevi karakter çıkardık ya. Canlı yayında efsanevi karakter çıkaran tek youtuberız. Sizin sayenizde arkadaşlar çok teşekkür ederim iyi ki varsınız. Bugün canlı yayına gelen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde en çok istediğim karakteri çıkarttım ya. En çok istediğim buydu ya. Ember neredesin? Zalımın Ember'ı.